Merhabalar 17-23 Ocak haftasının az söylecek gündemini değerlendirmek üzere bu videoyu hazırlıyorum. Bu hafta oldukça önemli bir hafta hem bir dolunayımız var aynı zamanda ay düğümleri burç değiştirecek. Bunun yanı sıra Uranüs Retrosu bitiyor. Yani büyük gezegenlerin büyük etkileşimleriyle karşı karşıya olduğumuz bir hafta. Bu haftadan itibaren enerjilerin boyut değiştireceğini gözlemleyebiliriz. Artık farklı konularla ilgileniyor olacağız veya geçmişten getirdiğimiz konuları bu hafta itibariyle mecburi bir şekilde çözüme kavuşturmak zorunda kalacağız. Özellikle Yengeç Burcu'nda meydana gelen Dolunay'ın sert ve keskin enerjileri var. Bu dolunay enerjisi ile beraber hayatımızda bir kırılma yaşayacağımızı söyleyebiliriz. Yengeç burcunda meydana gelecek olan dolunaya dair ayrıca bir video çekeceğim için bundan sonraki video bu dolunay videosu olacağı için burada çok fazla detaylara girmeyeceğim. Orada teker teker açılarını etkileşimlerini paylaşıyor olacağım. Ancak yine de yengeç burcu biliyorsunuz astroloji ile dördüncü ev ile ilişkilendirilir. Bu da bizim köklerimiz, ailemiz yuvamız, yuva hissini yaşadığımız yerlerle ilgili konulardır. Burada özellikle çok sağlam olarak gördüğümüz bazı inşaların yıkılması, dönüşmesi, değişmesi adına güçlü enerjiler var. Çünkü bu Dolunay'a eşlik eden bir güneş-Plüto kavuşumu var ki tam karşıda Dolunay'a güçlü bir müdahalesi bulunuyor. Tabii bunun yanı sıra destekleyici görünümler de var. Bunlardan da bahsediyor olacağım. Ancak Pluto genel itibariyle artık bize hizmet etmeyen değerleri, yıkar ve yerine yenisini inşa etmemizi ister. Yani Plütonun aslında etkileri biraz serttir ve nettir. Dolayısıyla bu dolma enerjisiyle enerjisi ile beraber özellikle tabii ki doğum haritamızdaki dereceler önem arz etmekle beraber büyük yıkımlar yaşayabiliriz. Bu yıkımlar özellikle çok sağlam olduğunu düşündüğümüz, ona bir şekilde bağlandığımız güvenli ve konfor alanı olarak hissettiğimiz temalar üzerine gerçekleşecektir. Ee, bu dolunay enerjisi ile beraber haftayı başlatıyoruz. Ee, çok güçlü değişimler var. Ee, özellikle hayatımızda bizim için gerçekten gerekli olan nedir? Ee, bizim tutunduğumuz şey nedir? Ee, veya bu bize ne kadar hizmet etmektedir? Gibi soruları çokça soracağımız bir hafta olacaktır. Güneş enerjisi ile enerjisinin birleşmesi karşımızdaki güçlü iradenin bir şekilde bizi değiştirmeye zorlayacağını gösteriyor. Bununla savaşmak yerine burada artık çıkış kapısının yolunu bulmamız gerekiyor. Çünkü belki de uzun zamandır burada oyalanıyoruz, debeleniyoruz. Bu bağlamda bu donlu enerjisiyle beraber bir takım farkındalıklar oluşacaktır. Bazı kayıplar verebiliriz. Bazı zorlanmalar yaşayabiliriz. Ancak bu kayıplar, bu zorlanmalar bize hizmet eden zorlanmalardır. Dolayısıyla bu süreçte her ne zorluk yaşarsak yaşayalım. Aslında o yaşadığımız e, durumun bizim ilerleyişimize hizmet ettiğini ve bizden ayrılan kopan şeylerin aslında bizimle beraber olmaması gerektiğini e, bilelim ve bu bağlamda hareket edelim. Evet hafta başlangıcında e, Yengeç Burcu'nda bir dolunay meydana gelecek. E, 17 Ocağı 18 Ocak'a bağlayan gece meydana gelecek bu etkileşim. Ee, ve özellikle 3 ve 9. ev aksları da hareketlenecek bu dolunay enerjisi ile beraber. Dolayısıyla e, haber trafiği, e, seyahat trafiği, e, taşınmalar, yer değiştirmeler, çevre değiştirmelerde sanki bu dolunay enerjisi ile beraber aktive olacak gibi gözüküyor açıkçası. E, çok kişinin yer değiştirdiğini, çevre değiştirdiğini Yeni kararlar aldığını, önemli haberlerin geldiğini, yurt dışı, yurt içi içerisinde bir sirkülasyon olduğunu gözlemleyebiliriz. Evet, 18 Ocak tarihine geldiğimizde 18 Ocak tarihi de çok önemli. Öncelikle Uranüs Retrosu bitiyor. Uranüs 10 derece boğa burcunda artık düz seyrine başlıyor olacak. Uranüs Retrosu geçtiğimiz ortalama 5-6 aydır bizlerle beraber biliyorsunuz 2018'den bu tarafa Uranüs boğa burcunda zaten zaman zaman retro hareketleri oluyor. Burada Uranüs'ün retro hareketi özellikle geçtiğimiz 5-6 ay boyunca özgürleşmemiz gereken, kurtulmamız gereken, üzerimizden atmamız gereken konulara dair bir blokaj vermiş olabilir. Yani e, bir yerde rahat edemediğimizi hissediyoruz ancak ilerleyemiyoruz gibi bir hissiyat gelmiş olabilir haritamızda. Boğa burcunun sembolize etmiş olduğu alanlarda. Şimdi ise Uranüs retrosunun bitimiyle beraber bu hafta itibariyle tabii ki bunlar uzun vadeli uzun süreçli, süreçlere yayılan etkileşimler. E, özgürleşmemiz gereken alanlardan özgürleşebileceğimiz farklı bakış açıları geliştirmemiz gereken durumlara karşı e, vizyonumuzu genişletebileceğimiz bir süreçte e, bizimle beraber olacak özellikle Uranüs'ün e, boğa burcu transiti bu sene itibariyle 2022 senesi itibariyle Kuzey ay düğümünün de boğa burcuna gelmesiyle beraber çok daha belirgin bir şekilde hissedilir olacak Özellikle haritamızın e, boğa burcunun temsil etmiş olduğu alanlarda ciddi reformlar, değişimler, kopuşlar, özgürleşmeler yaşanacak. Çünkü ay düğümleri de bu sistemi destekliyor olacak. E, bu yüzden e, 2022 senesi oldukça ilginç bir sene olacak arkadaşlar. Yine 18 Ocak tarihinde ay düğümleri burç değiştiriyor. Kuzey ay düğümü boğa burcuna, Güney ay düğümü ise akrep burcuna yerleşecek. Geçtiğimiz bir buçuk yıl boyunca biliyorsunuz ikizler ve yay aksında ilerlemekteydi ay düğümleri. Dolayısıyla haberler, skandallar, iletişim konuları, seyahatlerle alakalı gündemler geçtiğimiz bir buçuk yılın konusunu teşkil etti. Şimdi ise daha çok maddi konular sahip olduklarımız Kriz yönetimi, bir şekilde hayatta kalabilmek, bizim için değerli olan şeyleri tespit edebilmek gibi temalar ön plana çıkacak. Kuzey ve güney aydınlığının aks değiştirmesine ilişkin bir video paylaşmıştım. Yukarıya da bırakıyor olacağım. Mutlaka dinlemediyseniz dinleyin. Zaten oynatma listelerinden de bulabilirsiniz. Yukarıda bulamayanlar. Bu aksın değişmesiyle beraber aslında... Her birimizin hayatında yeni bir kadersel döngü açılıyor, ritimlerimiz değişiyor, temalarımız değişiyor, konularımız değişiyor. E, bu hafta itibariyle bu etki de artık e, gerçekleşecek tabii ki önümüzdeki bir buçuk yılın etkisinden bahsediyoruz. 19 Ocak tarihinde Güneş Oğlak Burcundaki transitini tamamlayıp Kova Burcuna geçecek. E, Güneş'in Kova Burcu geçişiyle beraber e, özellikle biraz daha sosyal çevremize odaklanacağımız büyük hayallerin Büyük hedeflerin peşinden gideceğimiz temalar ön plana çıkacak. Kalabalıklar içerisinde kendi benliğini yok etme, kendinden vazgeçme, büyük uğurlar, büyük hedefler, büyük kitleler için çalışma. Özellikle kalabalıkların, toplulukların ön plana çıktığı gündemler söz konusu olacaktır. Esasında güneş kova burcunda çok rahat bir pozisyonda değildir. Dolayısıyla ben, benlik, ego, kendini ön plana çıkarma... Gibi temalar bu süreçte çok da işe yaramayacaktır. Daha çok kolektif için, insanlık için yapılan faaliyetler daha çok rövaşlı olacak gibi gözüküyor açıkçası. Evet hafta sonuna doğru ilerlerken 23 Ocak tarihinde Güneş Merkür kavuşumu yaşanacak Kova burcunda. Güneş Merkür kavuşumu ile beraber özellikle ee, önemli kararlar alma noktasına geliyoruz arkadaşlar hafta sonunda haftayı yengeç dolunayıyla başlatıyoruz ay düğümleri aks değiştiriyor ve akabinde hafta sonu itibariyle artık birtakım kararlar almaya başlıyoruz bu kararlar e, özellikle geleceğimize dair artık hangi yolda hangi rotada ilerlemek istiyoruz. Ee, uzun zamandır belli bir e, standart içerisinde yaşıyorsak bu standart bize ne kadar hizmet etti bugüne kadar bundan sonra burada ne kadar ilerleyebiliriz gibi e, soruları kendimize sorduğumuz için e, hafta sonuna doğru artık bu alanda sanki bir takım haberler, teklifler, kararlarda gündeme gelecek gibi gözüküyor arkadaşlar. Evet haftanın gündemi bu şekildeydi. Şimdi bakalım 12 Burcu bu hafta neler bekliyor olacak. Ben hemen Koç burcuyla başlıyorum. Merhaba sevgili koç burçları ve yükselen burcu koç olanlar bu hafta yengeç burcunda bir dolunay meydana gelecek. Bu dolunay özellikle ev, aile, yuva düzeninizle alakalı bir takım kararlar almanızı sağlayacak gözüküyor. Bir için taşınma gündemleri, aile büyükleriyle alakalı önemli gündemler söz konusu olabilir gibi. Tam karşıda bulunan güneş Plüto kavuşumu kariyer hayatınızın da bu yer değişimine veya bu köklü değişime eşlik edeceğini göstermekte. Dolayısıyla iş hayatınız ve geleceğinizle alakalı da önemli kararların arefesinde olacağınızı söyleyebiliriz. Hafta sonuna doğru Güneş-Merkür kavuşumu yaşanacak. Kova Burcu'nda 11. evinizde. Bu kavuşumla beraber özellikle sosyal çevreniz, kariyer gelirleriniz, gelecekle alakalı hedefleriniz ve planlarınızla alakalı bir takım kararlar alacak gözüküyorsunuz. Yeni çevrelere girebilirsiniz. Yeni insanlarla tanışabilirsiniz. Ve e, özellikle terfi, zam gibi gündemlerde yine hafta sonu itibariyle karşınıza çıkabilir sevgili koç burçlarım. Güzel bir hafta diliyorum. Kanalıma abone olmayı unutmayın. Hoşçakalın. Merhaba sevgili boğa burçları ve yükselen burcu boğa olanlar. Haftaya yengeç burcunda meydana gelecek olan donlayla giriş yapıyoruz. Bu donlay sizin haritanızın 3. evinde etkili olacak. Çok önemli kararlar, haberler ve teklifler gündemde olacak gibi gözükmekte. Burada e, özellikle tam karşıda Güneş Plüton'un kavuşumu 9. evinizden e, seyahat ve taşınma çevre değişimi gündemlerini tetikliyor. Çok uzaklardan bir takım haberler gelebilir. Sosyal medyada daha çok aktif olacağınız, sosyal medya üzerinden bir takım e, kırılmalar yaşayacağınız gündemleri tetikleyebilir. Yakın çevreniz, kardeşleriniz, kuzenlerinizle alakalı gündemler yine bu süreçte biraz e, sertleşebilir gözüküyor hafta sonunda ise Güneş Merkür kavuşumu var Kova burcunda sizin 10. evinizde bu da özellikle yaşadığınız bu diyaloglardan sonra bu kafa karışıklığından sonra sanki artık yeni bir karar almanız gerekiyormuş. Yeni bir alana adım atmanız gerekiyormuş hissiyatını oluşturacak gibi gözüküyor. Geleceğinizle alakalı belki de kariyerinizle alakalı önemli kararları alabilirsiniz. Bunları duyurabilirsiniz ve bir şekilde artık önümüze bakmak isteyeceğiniz bir süreç başlıyor olacak sevgili Boğa burçları. Umarım güzel bir hafta olur sizin için. Kanalıma abone olmayı unutmayın. Hoşçakalın. Merhaba sevgili ikizler burçları. Bu hafta haftaya yengeç burcunda meydana gelecek olan dolunayla başlıyoruz. Bu dolunay sizin haritanızın ikinci evinde etkili olacak. Bu dolunay enerjisiyle beraber özellikle maddi kaynaklarınız, kazançlarınız, paranızı temin etmiş olduğunuz alanlarla alakalı bir tamamlanma süreci söz konusu gibi. Tam karşıda Güneş Plüto kavuşumu var 8. evinizde özellikle Ciddi bir para akışı söz konusu olabilir, ciddi bir borç konusu gündeme gelebilir, eşin maddi durumuyla veya ortağın maddi durumuyla alakalı gündemler tetiklenebilir ve dolayısıyla siz de artık kaynaklarınızı hangi alana yönlendireceğiniz noktasına bir karar sürecine giriş yapıyor olacaksınız. Hafta sonuna doğru ise Güneş Merkür kavuşumu var Kova burcunda, sizin dokuzuncu evinizde. Bu kavuşumla beraber belki bir seyahat gündemi, belki e, yeni bir fikir arayışı, belki biraz daha olaylardan ve çevreden uzaklaşma ihtiyacı e, ortaya çıkabilir. Bir davanız varsa, hukuksal bir gündeminiz varsa bunlarla alakalı da neticelenmeler söz konusu olabilir. Sanki yeni arayışlara giriyorsunuz, yeni fikirlerin peşinde koşuyorsunuz, yeni insanlar tanımak istiyorsunuz ve farklı bakış açıları keşfetmek istiyorsunuz gibi bir hal var. Umarım keyifli bir hafta olur sizin için. Kanalıma abone olmayı unutmayın. Hoşçakalın. Merhaba sevgili yengeç burçları ve yükselen burcu yengeç olanlar. Bu hafta burcunuzda bir dolunay meydana gelecek. Ee, bu dolunayla beraber hayatınızda çok radikal kararlar alabilirsiniz. Özellikle 7. evdeki güneş Plüto kavuşumu dikkat çekiyor. Dolayısıyla ikili ilişkilerde karşınızdaki muhatabın çok güçlü, çok dominant tavırlarıyla karşı karşıya kalabilirsiniz gözüküyor. Ve bu da size hayatınızla alakalı bazı kararları aldıracak gibi. E, hafta sonuna doğru ise Güneş Merkür kavuşumu var. Kova burcunda sizin 8. evinizde meydana gelecek. Bu kavuşumla beraber bir borcunuz, e, bütçe dengesini ayarlamak, e, belki sigorta, nafaka, tazminat gibi e, konuların gündeme gelmesi varsa miras konularının çözümlenmesi adına gündemler olabilir. Kaynaklarınızı artırmak istiyorsunuz. Belki eşinizin veya partnerinizin hayatında önemli gelişmeler var. Ve onun kaynaklarıyla alakalı da gündemler hafta sonunda dikkat çekiyor sevgili yengeç burçları. Umarım güzel bir hafta olur sizin için. Kanalıma abone olmayı unutmayın. Hoşçakalın. Merhaba sevgili aslan burçları. Bu hafta yengeç burcunda bir dolunay meydana gelecek. Bu dolunay sizin haritanızın 12. evinde etkili oluyor. Dolayısıyla biraz kontrol dışı bir alanda meydana geleceğini söyleyebiliriz. Tam karşıda 6. evde güneş plüto kavuşumu var. Özellikle sağlıkla alakalı konularda dikkatli ve temkinli olunması gerekiyor. Çünkü bu dolunayla beraber uzun zamandır ihmal ettiğiniz konular tekrar açığa çıkabilir. Bu dönemde sağlığınızı ihmal ettiyseniz şayet bu konularla muhatap olabilirsiniz. Bunun yanı sıra 12. ev aynı zamanda gezi düşmanlıklar ve bizden saklananlar evidir. Bilinçaltımızla alakalı bir evdir. Geçmişteki korkularımız, kaygılarımız, bilinçaltına gömdüklerimiz, bizden saklananlar, bizden gizlenenler gibi konularla yüzleşme ihtimalinizde söz konusu. Burada iş ortamında kimin dost, kimin düşman olduğunu fark edeceğiniz etkileşimlere açık olacaksınız. Hafta sonuna doğru ise güneş-merkür kavuşumu var kova burcunda sizin yedinci evinizde. Bu kavuşumla da beraber özellikle ikili ilişkiler, evlilikler, ortaklıklar, anlaşmalar ve sözleşmeler alanında bir takım kararlar alacak ve harekete geçecek gözüküyorsunuz sevgili aslan burçları. Umarım güzel bir hafta olur sizin için. Kanalıma abone olmayı unutmayın. Hoşçakalın. Merhaba sevgili başak burçları. Bu hafta Yengeç Burcu'nda bir dolunay meydana gelecek. Bu dolunay sizin haritanızın 11. evinde etkili olacak. Bu dolunay enerjisiyle beraber sanki artık bir hedefinizden, bir hayalinizden vazgeçiyorsunuz. Yeni bir yola doğru giriş yapıyorsunuz. Bunun yanı sıra sosyal çevrenizle alakalı da bazı değişimler söz konusu olabilir. Aynı zamanda kariyer gelirleriniz, dostluklarınız ve arkadaşlıklarınızla alakalı da bazı farkındalıklar yaşayabilirsiniz. Tam karşıda 5. evinizde güneş-bürüto kavuşumu var. Şimdi burada 5. ev konuları aşk, heyecan duyduğumuz konular bazen çocuklarla alakalı gündemleri işaret eder. Buradaki bu güçlü etki sizin sanki geleceğe dair bir takım kararlar almanızı sağlayacak gibi gözüküyor. Sizi heyecanlandıran bir gelişme var ve oldukça dominant ve etkili bir gelişme gibi gözüküyor. Bu gelişmenin akabinde hayatınıza yeni bir rota çizmeniz gerektiğini fark edip belli bir uğurda artık çaba ve mücadele göstermenizin gerekli olduğunun farkına varacaksınız sanki. Hafta sonuna doğru Merkür ve Güneş kavuşacak Kova Burcu'nda. Bu kavuşum sizin haritanızın 6. evinde etkili olacak. Özellikle iş hayatınız, gündelik rutinleriniz, sağlığınız gibi konularla alakalı artık bir düzen, bir nizam getireceğiniz, daha çok organize olacağınız, bu konuda bazı kararlar alacağınız gündemlerde ortaya çıkacak gibi gözüküyor. Umarım keyifli bir hafta olur sizin için. Kanalıma abone olmayı unutmayın. Hoşçakalın. Merhaba sevgili terazi burçları bu hafta yengeç burcunda bir dolunay meydana gelecek sizin haritanızın 10. evinde etkili olacak bu dolunay bu dolunay enerjisiyle beraber e, özellikle kariyer hayatınız geleceğiniz aile büyükleriniz otorite figürleriyle alakalı bir tamamlanma enerjisi hakim olacak bu etkileşimde özellikle Tam karşıda duran dördüncü evinizde duran güneş Plüto kavuşumu aile ile alakalı önemli gündemlerin olduğunu gösteriyor. Özellikle aile ile alakalı ve kariyer hayatınızla alakalı önemli kararların arefesinde olabilirsiniz ve biraz bu durum sizi sıkıştırabilir gibi gözüküyor açıkçası. Hafta sonuna doğru ise Güneş-Merkür kavuşumu yaşanacak. Kova burcunda bu kavuşum sizin haritanızın beşinci evinde etkili olacak. Bu da özellikle sizi heyecanlandıracak yeni bir haberin, yeni bir gündemi, belki yeni bir aşkın hayatınıza dahil olacağını gösteriyor. Daha çok eğlenceye vakit ayıracağınız, daha keyifli zamanlar geçireceğiniz bir süreç söz konusu. Umarım keyifli bir hafta olur sizin için. Kanalıma abone olmayı unutmayın. Hoşçakalın. Merhaba sevgili akrep burçları. Bu hafta Yengeç Burcu'nda bir dolunay yaşayacağız ve haftaya bu enerjilerle başlayacağız. Yengeç Burcu'nda meydana gelecek olan dolunay sizin 9. evinizde etkili olacak. Bu dolunay enerjisiyle beraber geleceğinize dair bazı kararlar alıyorsunuz sanki. E, yeni fikirler araştırıyorsunuz, yeni felsefelerin peşinden gidiyorsunuz. Çok önemli haberler, gündemler, kararlar, belki de yer değişimleriyle karşı karşıya kalacaksınız. E, üçüncü evinizde tam karşıda e, güneş Plüto kavuşumu var ve bu kavuşum aslında çok önemli bir haber alacağınızı veya yakın çevrenizle alakalı önemli bir gündemin ortaya çıkacağını ve bu haberin neticesinde belki bir seyahat, bir yer değişimi veya önemli bir karar arefesinde olacağınızı gösteren bir etmen söz konusu. Ee, sanki çevresel ilişkilerinizi artık düzenlemeniz gerekecek. Ee, güzel akıllar alabilirsiniz etrafınızdaki insanlardan. Yeni anlaşmalar ve yeni sözleşmeler açısından da destekleniyor olacaksınız. Bunun yanı sıra hafta sonunda Merkür Güneş kavuşumu var. Kova Burcu'nda sizin 4. evinizde. Bu kavuşumla beraber özellikle ev alımı, ev satımı, yer değişimi, taşınma, aile ile alakalı gündemleri halletme gibi konularda da meşgul olabilirsiniz gözüküyor. Umarım keyifli bir hafta olur sizin için. Kanalıma abone olmayı unutmayın. Hoşçakalın. Merhaba sevgili yay burçları. Haftaya yengeç burcunda meydana gelecek olan dolunayın etkisiyle başlıyoruz. E, bu dolunay sizin haritanızın 8. evinde etkili olacak. Özellikle parasal gündemler e, oldukça ön planda gibi gözüküyor. Tam karşıda 2. evinizde güneş plüto e, kavuşumu da bu dolunaya sert bir açı yapacak. Özellikle kazançlarınız, harcamalarınız, bütçenizi neye ayırdığınız, ne kadar borcunuzun harcınızın olduğu gibi konularla alakalı artık sanki bir değerlendirme yapmanız gerekecek. Çünkü kazançlarınız arttığı gibi belli oranda sanki harcamalarınız da artıyor ve bunu kontrol edemediğiniz müddetçe çok da avantaj sağlayamayacaksınız gibi bir hal var. Bununla alakalı artık sistem sizi sıkıştıracak gözüküyor sevgili Ay burçları. Hafta sonuna doğru Güneş Merkür kavuşumu var Kova burcunda meydana gelecek sizin 3. evinizde. Bu kavuşumla beraber e, önemli kararlar ve haberler var açıkçası. E, yakın çevrenizle alakalı haberler olabilir. Bazı e, diyaloglar içerisinde bulunabilirsiniz. Yeni bir anlaşma gündemi de karşınıza çıkabilir. Umarım keyifli bir hafta olur sizin için. Kanalıma abone olmayı unutmayın. Hoşçakalın. Merhaba sevgili oğlak burçları. Bu hafta, hafta başlangıcında Yengeç Burcu'nda bir Dolunay meydana gelecek. Haftaya bu etkilerle açıyoruz. Bu Dolunay sizin haritanızın 7. evinde etkili oluyor. Özellikle ikili ilişkiler, partner, evlilikle alakalı konular gündemde. Bu Dolunay'ın tam karşısında Güneş-Brüto kavuşumu haritanızın 1. evinde. Ee, özellikle bu ikili ilişkilerle alakalı konuda e, dominant olan tarafın siz olduğunu gösteriyor. Ve belki de ilişkinin devamı veya ilişkinin akıbatı adına ortaya bir net bir tutum koyacağınızı, belki de partnerinize veya ortağınıza restinizi çekeceğinizi gösteren etmenler söz konusu. Hafta sonuna doğru Kova burcunda Güneş-Merkür kavuşumu yaşanacak. Bu kavuşum sizin haritanızın ikinci evinde etkili olacak. Bu kavuşumla beraber önemli harcamalar, parasal kaynaklarla alakalı görüşmeler, bir takım kararlar alınması muhtemeldir. Bunun sonrasında Belki de bu e, ortaklık veya evlilik konusunun maddi gündemleri de karşınıza çıkabilir gibi gözüküyor sevgili oğlak burçlarım. Umarım güzel ve keyifli bir hafta olur sizin için. Kanalıma abone olmayı unutmayın. Hoşçakalın. Merhaba sevgili kova burçları. Bu hafta hafta başlangıcında Yengeç Burcu'nda bir dolunay meydana gelecek. E, bu dolunaya baktığımız zaman sizin haritanızın 6. evinde etkili olduğunu görüyoruz. Sağlık, gündelik rutinler, düzeniniz ve organizasyon biçiminiz ön plana çıkacaktır. Bu dolunaya eşlik eden güneş plüto kavuşumu tam karşıda dolunayın enerjilerini biraz sertleştiriyor. Sizin haritanızın 12. evinde güneş plüto kavuşumu var. Bu kavuşumla beraber özellikle geçmişteki bazı travmaların tetiklenmesi, geçmişe çok fazla dönmeniz ve aynı zamanda bu durumun sizin sağlığınıza olan tesirleri gündeme gelebilir. Sağlığınıza dikkat etmeniz gerekiyor bu hafta itibariyle çünkü uzun zamandır içinize attığınız konular bir çeşit sağlık problemi olarak karşınıza çıkabilir. Geçmişte size yapılan haksızlıklar veya düşmanlıklar varsa bunlarla yüzleşebilirsiniz. Çok güçlü düşmanlarla muhatap olduğunuzu fark edebilirsiniz ve bu da sizde bir hayal kırıklığı yaratabilir gibi gözüküyor sevgili kova burçları. Her ne olursa olsun yeniden bir düzen inşa edeceksiniz. Kendinize yeni rutinler elde edeceksiniz. Ve sistemi bu şekilde yürütüyor olacaksınız. Hafta sonuna doğru güneş-merkür kavuşumu var. Kova burcunda, sizin burcunuzda. Artık bazı kararlar alıyorsunuz ve eski defterleri tamamen kapatıyor gibisiniz sevgili kova burçları. Bu yaşamış olduğunuz travmatik hadiselerden aslında pozitif neticeler çıkarmaya başlıyorsunuz. Evet, umarım keyifli bir hafta olur sizin için. Kanalıma abone olmayı unutmayın. Hoşçakalın. Merhaba sevgili balık burçları. Haftaya yengeç burcunda meydana gelecek olan dolunay enerjileriyle başlıyoruz. E, bu etkilere baktığımız zaman sizin haritanızdan 5. evde meydana geleceğini görüyoruz. E, tam karşıda 11 evinizde güneş Plüto kavuşumu var. Bu kavuşumla beraber özellikle çocuklarınız, aşk hayatınız, yaratıcı girişimlerinizle alakalı artık bir tamamlanma ve bir karar sürecine geçiş yapacağınızı söyleyebiliriz. Belki de uzun zamandır sorumluluklarınız, hedefleriniz, hayalleriniz uğruna eğlenmeyi ihmal ediyordunuz. Kendinize vakit ayırmayı ihmal ediyordunuz. Bu dolunayla beraber artık hayatın biraz daha keyifli zamanlarını da yaşamaya karar verebilirsiniz. Hafta sonuna doğru kova burcunda güneş-merkür kavuşumu yaşanacak sizin 12. evinizde. Bu kavuşumla beraber özellikle biraz daha inzivaya çekileceğiniz, biraz daha oturup durum değerlendirmesi yapacağınız enerjiler var. İçsel anlamda artık gücünüzü topladıktan sonra ilerleyebileceğiniz bir adım atmaya hazırlanıyor gibisiniz. Önemli kararlar alıyorsunuz ancak bunu kimseyle paylaşmıyor gibisiniz sevgili balık Burçları. Ancak biraz daha artık inzifa sürecinden çıkarak göz önünde olmaya başlayacağını süreçlerde önümüzdeki haftalarda kendisini göstermeye başlayacak. Umarım keyifli bir hafta olur sizin için. Kanalıma abone olmayı unutmayın. Hoşçakalın.